Hiç ulaşamazlar Ama hak için her şey mümkün dostlar Para sevgilerini aşamazlar Ama hak için her şey mümkün dostlar Para sevgilerini aşamazlar ama hak için her şey mümkün dostlar. Eğer kamil biri olmak isterse, git her şeyi niçin sat bilirse. Tüm parayı fakirlere dağıt sen Ama hak için her şey mümkün dostlar Tüm parayı fakirlere dağıt sen dost Ama hak için her şey mümkün dostlar Şahlığa girer mi? Deve iğne derliğinden geçer mi? Mal varken insan hakkı seçer mi? Ama hak için her şey mümkün dostlar Mal varken insan hakkı seçer mi? ama hak için her şey mümkün dostlar. Zenginler malını mülkünü satmaz. Farklılıklar zenginliğini atmaz. İnsan için bu tür şeyler imkansız Ama hak için her şey mümkün dostlar İnsan için bu tür şeyler imkansız dost Ama hak için her şey mümkün dostlar Ervanım gururumu çekilmez idi, balım mümkün vazgeçilmez idi. Kendimi kurtarmam imkansız idi. Ama Hak için her şey mümkün dostlar. Kendimi kurtarmam imkansız idi. Halk için her mümkün